Okay, böyle hayal olması lazım şu an. Güzel bir müziği var. Hoş bir müziği var. Başlayalım bakalım yeni oyuna. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Uzay gemisi. Dur, hayır dur, dur, <gülüyor> dur. Dur. Uh, missions değil. Missions değil. Bekle, bekle, bekle. Options ha. Ha, aynen. Aynen böyle daha iyi. Evet şimdi, tayfanın hiçbir şansı olmalı diyor. Ben fırsatımız olduğumuz zaman şey yapacağım, bir yağmam oldu burada. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Birileri onu şeye saldı. Birileri tarikata saldı. Kim onları ihanet etmiş? Abi bir, bir susunu da anlatayım be! Okay şimdi, e, bu korus e, uzayla savaşacağız, uzay gemilerimiz var aynen bu şekilde. Hikayeler şu şekilde. Ee, biz bir araba peygamberin peşinden gidiyorduk. Ee, karşımızda da boşluktan güç çeken farklı yüzsüzler vardı. Gerçekten yüzsüz olarak çevrilmiş bu şey yani faceless yani diyorlar. Yüzsüzler, gerçekten yüzsüzler. Bir takım yüzsüzlere karşı savaşıyoruz uzayda. Ee, sonra peygamber çok ileri gitmiş. Yaşayan bir peygamber bu. Uzayda geçiyor. Uzay peygamberi. Ama yani inanılmaz, <gülüyor> uzay peygamberleri yüzsüzler ve... <gülüyor> Bacama ne göreceğiz? anladım tarla atışı yapacağız. Nasıl atış ediyoruz? Şerefsizler sizi. Kendimi çarpabiliyor muyum oraya? Güzel. İlginç bir şeyimiz var böyle. Her şeyi görebiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Ben de anlamaya çalışıyorum sizinle birlikte. Neyse peygamberi terk etmişiz en sonunda. O inancı falan terk etmişiz. Dediniz ki bunlar fazla radikal olmaya başladı. Böyle gezegenleri falan yok ediyorlar. Aynı fikirde olmadıkları gezegenleri falan yok ediyorlar. Öyle olunca şimdi neye karşı savaşıyoruz ben de bilmiyorum yani. Ee, şu an belirli bir şeyler yapıyoruz. Aldım onu. Baya da göremiyorum ha şu an. Önümü, arkam, sağım, solum, ne oluyor. Kumandayla kullanıyorum. Oo dostum fena kafa oldum sen. Ah burada bir şey var. Bu ne? Ben böyle güç bataryaları toplayıp duracak mıyım? Göremiyorum çünkü nereye gideceğiz, ne yapacağız? Ha, oraya gidilirsin diyor anlaşıldı biz böyle bunları toplaya toplaya oradan oraya gideceğiz dur bakalım burası da ne varmış Hayır Ya öf Oğlum ne oluyor Öleceğim galiba en kısa sürede Burası sorulmuş. Gotling Gun mı? Aa normal böyle miyim? Ben bunu alacak mıyım ne yapacağım? Hayır. Benim bir şeylerim sürekli azalıyor. Gemiyi çarpıp çarpıp duruyorum. İnanılmaz şoförlük yeteneklerim inanılmaz pilotluk yeteneklerine döndü. Biliyorsunuz size tabi. Ben bunu vuracağım o zaman. Yanından mı geçeceğiz ne yapacağım ama? Aa yanından geçecekmişim. Bir yerden güç alıyoruz, ne, anlamadım ben ne oluyor Force gibi bir şey var, Force'dan güç alıyoruz, Force diyeceğim. Force'dan güç alıyoruz. Force var, boşluk var biz boşluktan güç almıyoruz. biz Force'dan güç alıyoruz çünkü boşluklara gelmiyoruz. <gülüyor> Ama peygamber neyden güç alıyor, o da mı Force'dan güç alıyor, ben anlamış değilim. Böyle bir uzay oyunu bu da. Anlamaya çalışıyorum, ben şu an sizin gibiyim. Sizler gibiyim. Ben de bilmiyorum bu oyunu. Benim de kafam karıştı şu an. Size de galiba arada hakaret ettim, laf sokmuş oldum. Artık affedeceksiniz. <gülüyor> Aa, okay. Bir şeyler oluyor. O oh boy. Geniş bir yere gel. Oo. Oh. Korkunç oğlum. Aldım, başardım. Bir tanesini almaya başardım. Aa, o ne be? LTE -boos oh, oh, oh, oh, oh, boost mu? Oo oo oo boost yapma boost yapma boost yapma. Ben ee, yapamam yana, boostu. It, oh, look, hayalet şehirde geziyor gibiyim şu an. Aa, hayalet şehirmiş çünkü burası. Baksana şunlar hep bina falan. A hey! Dur lan! Şerefsiz seni. Dur size de geleceğim. OĞLAN! Neredesin? Gel, gel, gel, gel. Gel. Gartlingan level 2 ya. Al bakayım. Ya şerif. Aa, orada bir şey var. O ne? Ya abicim füzemiz bir şeyimiz yok mu? Ben bunların üzerine sürmek zorunda kalıyorum. olsunlar. Var mı sizden daha? Yok galiba. Bir şey söyleyeceğim, bu bilim kurgu olaylar çok hoşuma gitti ha. Ya genel olarak söyleyeyim. Oğlum bin kurgu da iyi bir şeymiş ha falan gibisinden demiyorum da. Hani, o hissettiriyor. Hoşuma gitti o. Şunu alayım gidip. Burayı birileri yok etmiş böyle imha etmiş. Bu da onların ihmal edenler arasındaymış, yani en azından böyle şeyler yapan insanlar arasındaymış. Şimdi de eski efendilerine karşı... Sen nesin be? Yok, sen bir şey değilmişsin, sen göstergeymişsin. Oo, Korsanlar, uzay peygamberleri, yüzsüzler ve korsanlar. Döverim oğlum siz, döveceğim size. Gel bakalım neredesiniz? Gel gel gel gel gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Bak, bak bak bak bak bak nasıl kaçıyorum. Aaa gelemiyorum ben. Güzel. Oh! Oh! düşman işini nasıl da kendim yapıyorum. Düşman benim peşime takıldı bırakmıyor. Gel ulan! Yakalayacağım sizi şerefsizler. Yakalayamayacağım, öleceğim ben biraz sonra. Ölmedim, inanamıyorum. Bayağı uzay dokfay sana girdik. Şerefsiz sizi. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Neresin lan? Oo, benim hiçbir canım hiçbir şeyim kalmadı, ölüyorum ben şu an. Benim nereye gitmem lazım? Benim onları öldürmem lazım. Destroyed Crows, e ben ölüyorum hocam. Bana bir şeyler verseniz ha? Lan bir şeyler verseniz bana. Öleceğim ben biraz sonra. Şerefsiz seni. Dur dur dur o can o can o obican can o bi can. O bir can, o bir can alamadım canı ya. O, o ne? Canı göremiyorum. Görüyorum görüyorum canı odaklandı cana odaklandı ve canı. Alamadım lan canı. Oğlum canı alsana. Şerefsiz seni. didn't want them the right call bum can nerede ha oh can artık güzel orada bir şey var orada bir şey var orada bir şey var orada bir şey var ah bir şey gitti a neye gitti ben bu da anlatıyor böyle ses kayıtları gibi anladım Okay, sığınağa dönüyoruz. Sığınak diyeceğim. Ha, şey diyor. Belki bir şeyler hissedebilirim. Buraya baştan geleceğimi sanmıyorum. E tamam, gidelim bakalım neler var. Yapamayacağız diyor. Siviller, benim vurdum siviller, canını aldım siviller. Masum canlar, kurbanlar. Hmm. Psikikleri varmış bunların. Ha burada bir şey var bak, neymiş o? Sen diğer taraftım, sen diğer taraftasın. Ben oraya kadar gidemiyorum ki. Yukarıda bir şey var mı? Var galiba. Ne var göremiyorum. Oğlum çok kötüymüş ya yönlendirme sisteminiz. İşte gidelim bari. Aa, sağ olsunlar. Yapılmışlar. Onları tam hakaret ettikten sonra aklıma geldim. Sağolsun yapımcılar, bir tane key yollarlar bana. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ama yani özetlemek gerekirse, bir, bir zamanlar bir e, peygamberin e, önderliğini e, takip eden bir gücün tarafındaydık. Ama sonra bu güç fazla ileri gidince ve insanları öldürmeye başlayınca oradan çıktık. Ama şu an geriye kalan tek, e, yani bir özel birimin parçasıydık, onlardan geriye kalan tek kişiyiz. Şimdi dandik dandik görevler yapıyoruz. Ha buna basmam gerekiyor. Ha o mesafeler. Gidebiliyorum. Biraz şey kullanabilirim diye. Okay. Azan gel bakalım. Sana yardım edelim. Oyunun sinematiklerinde problem var. Normal kendi performansında bir problem yok. Ha geldin. E buradaydım zaten. Çabuk bir eee kurye Birisi benim arkamı kollasa iyi hissederim looks like trouble. I'll pay you. Tam ödeyeceğim. Yardım edilmiyor o zaman. All right. Waiting. Summer outpost. It's not that far. Oh, okay, okay. Benim atam gemiymiş lan o. Ben onu bina falan sandım. Sen daha önce sığınakta çalışmıyor muydun? Evet o gemini birkaç defa tamir ettim şey sonra da kaybettim sabah hala borcum var sürekli ekranda konuşup duran adamımız kendi atölyem var şimdi ben hızlı gidiyor ve en azından benim kadar hızlı gidiyor Hayır bunu kullanalım diyor Biz bir yavaşlasak mı burada acaba? Çünkü... Aylan, dur. Sakin ol. 5 kilometre ötede gibi be. Oh! Ha, geldik. Yaptık, başardık. Güzel. Sava borcumu ödersem eski işimi de geri alabilirim. Sana baştan güvenmeye karar verirse anladım. Ben, Sarım, Sakik'im, Sikik'im. Okey. Rhee'nin güvenliği tarafı da Hikaye ne? Neden Özellikle o enerji pilleri? Çok mülteci geldi son zamanlarda. Tarikatın uzayında bir şeyler değişiyor. Hiçbir şey olmayabilir. Bunu aramızda tut tamam mı? Aha hangar. Yey! Okey. Güzel. Gevimiz sağlamlaştı, güzel oldu. Ve şimdi de şeyim yok. Param yok galiba. Parayı nereden görebilirim? Aa, yok, param var. Şimdi param yok. 200 kredim kaldı. Anladım. Galingi de artırabilirdik ama yapamayacağız çünkü. Aha. Anlaşıldı. Ben ben kafa yarım burada. No. Burada neyim var ki? Aa, bir şeylerim var mı benim gerçekten? Hayır bunları alabiliyorsun diyor. Tamam. Evet, hangardan ayrıl. Ben yerden uzaya mı salacaksın? Ne olacak ben? Yoksa ben içeri mi giriyorum şu an? Senin gizlilerine ihtiyacım olacak. Bir kargo gelmedi. Hassas bir kargo. Ve eşim seni sordu. Ne Kayıp bir gemiye şey yapıyor. İçeriyor. Okay. Kendi sırlarının güvenliği için olduğunu düşünüyor. Oh, okay. Bir sürü bir sürü şey var. Um, Açık dünya uzay oyunu. Om. Oh, okay. O kadar şey ki şu an. Kafam karışıyor, şey yapamıyorum. Ekrandan şeyleri takip etmek zor oluyor benim için. Ee, bak, a bak şurada bir şey varmış mesela. Ama göstermiyor. Yani şurada kul, bu şeyde kullanmayacağım. Kelimeleri kullanmak istemiyorum. Hah. 7.3. Ha, bu, bu ne abi? Gidelim kargo delivery y yürü Böyle mi gireceğiz? Ben ben tersim. Herkes eskiler mi? Tersine ben giderim tersine. On nasıl kendimizi döndüreceğiz ya? Dur bakalım. Senin efsanevi gizliliğini kullanabilirim diyor. Hayırdır hocam? Ne yapacağız? Ne konuşalım yapıyorsun? bakalım. Anklave güvenliğiymiş deneyim. bu. Özel bir kargo gönderi. Hadi, hadi bakalım, tamam. Bayağı açık dünya uzay oyunu ha. Oraya mı gideceğiz? Buraya buraya mı gönderecek? Ben Beni bunun için bir şey yaptın? Başımızı belaya sokacağız burada ha. eminim. Onu mu alacağım ben? Onu aldım. Oo. İçinde kripto anahtarlar var. Kenaris üstüne gidelim bakalım. haritamız var. Dur. Haritaya bakalım. Harita. Oo, ooo, astroidi, astroid kuşağı gibi bir yerdeyiz. Master neymiş? Right screen. Tam buraya bakarız hocam daha sonra. Reckless bu ne? Ha anladım. Ee, oradan buradan topladığımız şeylerden tamir et diyor şeyi. Gatling, Gundam'a böylelikteyiz. Anladım. Böyle Skyrim'deki gibi, skillleri kullandıkça bir şeyler olacak falan. Aduruk gitmeye gerek yok. Geldik mi? Konuşalım. Evet, tabii. ...senin de iyiliğe ihtiyacın var ulan. Neden herkes iyilik istiyor? Bu nereden çıktı? Plütonyum alamıyorum. diyor buradan. Git Hırsızları hallet diyor. Tamam, alıyorum. Tamam, Ben alırım hocam, ben baktım. Aha. Ends up hands, yok, o değil. Nerede? Aşağıda. Bu uzan geri kalanda mı? Şey, üssün diğer tarafında mı? <gülüyor> e. <gülüyor> Kim sonları durdurmaya çalışmamış. Diyor. Eee nereye gideceğiz? O ne? O, o ne? o ne? O ne? O ne? O ne? Kredi mi Kredi. 250 kredi aldık. Güzel. Böyle devam. Eee? Find ne abi. Ama böyle Kredi alalım bari. Ben uzaydan bir şeyler topluyorum ha. Kredi toplayıp duruyorum gerçekten. Haritada gösteriyor mu acaba? Bu ne? The Anclave. Yok şey göstermiyor haritada. Şeypa upgrade verecekmiş. E tam bu Tamam bir görevin içindesin diye şey yapamıyoruz şu an Okey bu da bir şey sanırım Bıaa <gülüyor> Ok hocam. Nereden bulacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Hiç fikrimiz yok sanırım. Bana hiçbir şey söylemiyorsunuz. İleride mi gitsem? Ne yapayım? Bir şey merkim. Bunlar ne acaba? Şu an ilginç bir yere doğru gidiyorum ha. Oo şu an korkunç bir yere doğru gidiyorum. Bu ne? Tamam bu bir şey değilmiş, sadece efekt. Önce ben geri dönüyorum yukarıya, aşağısı korkunç. On burada hiçbir şey yok ya. Hırsızım hırsız yok ya kimi kandırıyorsunuz siz? Alo Hocam O? Hocam Gel konuşalım seninle çünkü böyle bir şey yok Aa bu ne? Hiçbir bir şey gerçekten Ben birisiyle oturup konuşmam mı gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Benim seninle mi konuşmam gerekiyor? Alo tırp cevap verseniz fen olmaz da Abi inanılmazsınız. Bug falan mı var? Baga mı girdik acaba? Ha bu mu acaba? Bunu mu şey yapacağız? Aa bu bir şey. Hırsızı böyle takip ediyoruz biz. Anladım. No. Bad luck, right? so. Mission failed, huh? you lost the thief. Alala. And oh, Az önce buradan çıkan bir şey yok muydu? Ben yanlış gördüm acaba? Oğlum az önce mavi Ha evet evet aynen öyle aynen öyle. Oğlum göstersene sen life stress falan falan göstersene hayatlardan kalan izleri. Ya kafa yiyeceğim ya. O, mavi şeyler de mavi şey. Mav bir şey gösterin bana. <gülüyor> İnanılmaz şu an nasıl kafa yiyorum şu an Şu an kendimi... Bir şeyler söylememek için zor tutuyorum. sakin ol, bir sakin ol. Uzay şey burada, değil mi? Burada başlayan bir şeyler vardı. Şuralarda bir yerde. Mavi şeyin başlıyor olması lazım. Mavi iz, çizgi. Her ne haltsa. Az önce başlıyordu çünkü. Ben tam diyorum, ha iyi o zaman sonraki sefer onu takip ederiz. Oyun kapandı. <gülüyor> Ay, şimdi şöyle geçelim o zaman, evet. <gülüyor> Değerli dostlarım abilerim çok teşekkür ederim e, Bu <gülüyor> Deneyim boyunca da benimle birlikte olduğunuz için e, Chorus Böyle bir oyun açık dünya uzay oyunu Ama sanırım azıcık daha Geliştirmelere küçük küçük upgrade'lere ihtiyacı var çünkü insan ne yapacak ne edecek belli olmuyor Tam olarak şu noktaya kadar her şey Çok güzel de gidiyordu ama Galiba Quest design'ı diyelim Yoksa UI'da mı sıkıntı var derim. Oralarda bir yerde bir sıkıntıları var. Baştan teşekkür ederim. Yapıncı ekibe. Videonun başında göstereceğim. Onun hangi ekip olduğunu. Yani şey göreceksiniz. Başlangıç ekranında göreceksiniz. Öyle. Sinematikler azıcık sıkıntılıydı. Çünkü oraları zaten olduğu gibi geçerim. Çok uzundular ve performans olarak çok sıkıntılıydılar. Oyunun kendisini rahat rahat oynayabiliyoruz. Ama... Sinematiklerde sürekli bir kare hızında sıkıntılar oluyor, kaymalar oluyor. Korus böyle bir oyun. ilginizi çekiyorsa uzay, uzay savaşları, uzayda dini savaşlar falan, force bu gibi bir şeyler ilginizi çekiyorsa oynayabilirsiniz. Bir bakın en azından bir gameplaylerine, şeylerine bir bakın. Sanki burada hiçbir şey göstermemişim gibi ama öyle. Neyse, böyle. Böyle. Az önceki videoda bilgisayar dondu ve e, yani mavi ekran aldım ve dondu. Ama iki videoyu kurtarmayı başardım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz editlemede. Yani neyse e, öyle. <gülüyor> Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu ve mutlu kalmanız dileğiyle. Bay bay.